Merhaba, bu videomda sizlere 23 ve 29 Eylül haftasının astrolojik gündeminden bahsedeceğim ve burçlara ilişkin haftalık yorumlardan bahsedeceğim. Öncelikle videoya başlamadan önce arkadaşlar sürekli paylaşmaya çalıştım, hemen hemen her gün paylaşmaya çalıştım. video içeriklerinden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve aşağıda yeni video fikirleriyle ilgili yorumlarınızı paylaşabilirsiniz bunun yanı sıra özellikle satürnün kova burcuna geçişi ve jüpiterin oğlak burcuna geçişiyle ilgili videolar çekmeyi planlıyorum bunlardan da Haberdar olursanız sizin için faydalı olacağını düşünüyorum ve bunun yanı sıra yavaş yavaş 2020 burç yorumlarına da geçmeye başlayacağım ve biraz artık 2020 gündemini ele almaya başlayacağız diyebilirim. 2019'un sonuna geldik neredeyse sonbahar geldi çattı ve kış kapımızda dolayısıyla 2020 oldukça farklı bir yıl. Önemli etkileşimler var. 2019 her birimiz için kontrol düşü ve hızlı gelişen bir yıldı. 2020 biraz daha net ve biraz daha sert dönüşümlerin olduğu bir yıl diyebilirim. E, genel itibariyle. Bunların için yani bunlar için <gülüyor> genel olarak e, yorumlar yapacağım. Tabi kademe kademe ilerleyeceğiz. Şimdi bu hafta gerçekleşecek olan astrolojik gündemlere bakalım. Ve burcunuza ilişkin etkileri nelermiş bunları değerlendirelim. Evet, 23 Eylül pazartesi günü sabah saatlerinde Güneş'in terazi burcuna geçişine şahitlik ediyoruz. Güneş'in terazi burcu geçişiyle beraber artık hayatımızdaki başak etkilerinden biraz uzaklaşıyoruz ve daha çok ikili ilişkiler, uzlaşma, diplomatik durumlar ve bunun yanı sıra artık yavaş yavaş havaların da soğumasıyla beraber biraz daha kendi içimize ve ilişkilerimize yöneleceğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Pazartesi günü güneşin terazi burcuna geçişiyle beraber özellikle haritalarımızda terazi burcunun temsil etmiş olduğu alanlara odağımız kayacak. Ve daha çok o alanlarla ilgili çözüm yolları ve o alanlarda parlamalar göstermeye başlayacağız arkadaşlar. Evet 24 Eylül günü ayın e, Yengeç Burcu transitini tamamlayıp Aslan Burcu'na geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla biraz daha kendi isteklerimiz, kendi hayallerimiz, kendi ideallerimiz, özellikle... E, İletişim becerilerimiz, sanatsal becerilerimiz ve e, kendi hayallerimizle alakalı bir takım e, durumlarla e, ilgilenmek isteğinde olabiliriz e, salı gününden itibaren. Ayaslan Burcu'ndan sanatsal aktiviteler, saç bakımı, kişisel bakım, hayallerimizle alakalı bir takım projeler, imzalar, e, çocuklarımızla ilgili gelişmeler ve hayattan almış olduğumuz e, tat yani eğlencemiz, keyifli zamanlarımızla ilgili gündemler söz konusu olacaktır. 25 Eylül'de Merkür ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim var. Merkür Jüpiter arasındaki bu güzel etkileşim özellikle e, haritalarımızda farklı şekilde ortaya çıkıyor olsa da genel itibariyle e, şanslı kontaklar, şanslı iletişim fırsatları, e, teklifler ve bunun yanı sıra maddi olarak da başarı getiren, bereket getiren anlaşmaları temsil etmekte. Özellikle tabii ki hayatımızdaki iletişimler, gündeme göre değişiklik gösterse de seyahat fiyatlı seyahat imkanları, olanakları, fırsatları da ön plana çıkarabilecektir. Merkürle Jüpiter arasındaki bu etkileşim ve bunun yanı sıra eğitim açısından da yeni eğitimler almak, öğrenim, özellikle yüksek öğrenim açısından da oldukça şanslı bir sürecin geldiğini göstermekte. Bu süreç içerisinde kurmuş olduğunuz kontaklar size fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Aynı gün ise Yine terazi burcunda bulunan venüs ve oğlak burcunda bulunan satürn arasında sert bir açı var. Bu da ikili ilişkilerde özellikle gelecek kaygıları, gelecek endişeleri ve gelecek beklentileri noktasında aynı düzlemde buluşamadığınızı düşündüğünüz ilişkilerle alakalı zorluklar, zorlanmalar, sınırlar ve kısıtlanmaları sembolize etmekte. Özellikle ikili ilişkilerde çok fazla kısıtlandığınızı, aynı hedef ve hayalleri paylaşmadığınızı, aynı yöne doğru gitmediğiniz, düşündüğünüz veya ortaklığınız söz konusuysa ortaklığınızda gelecek görmediğiniz aynı doğrultuda ilerleyemeyeceğinizi hissettiğiniz bir takım durumlarla karşılaşabilirsiniz. Veya bunu kendi kafanızdan da kurabilirsiniz aslında. Çünkü satürn bazen kontrol dışı ve karmik etkileri ön plana çıkarır. Buna Nedenle ikili ilişkilerle alakalı yapılması gerekenler ve fedakarlıklar olduğundan daha büyük gözükebilir size. Özellikle 25 Eylül'de bu tarz bir etkiye de açığız arkadaşlar. 26 Eylül'de ise ayın burç değiştirdiğinde ve başak burcuna geçtiğine şahitlik ediyoruz. Ay başak burcundayken günlük işlerimiz, günlük sorumluluklarımız, özellikle sağlığımız, beslenmemiz, rutinlerimiz ön plana çıkar. Burada özellikle ayın Başak burcunda olduğu günlerde işlerimizi toparlamak, işlerimizi düzene koymak, günlük sorumluluklarımızı yerine getirmek ve organize olmak adına bir takım işler başlatabiliriz arkadaşlar. Özellikle sorumluluklarımız hafta ortasında bol bol gündemimizde olacağı benziyor arkadaşlar. 27 Eylül günü ise Merkür ile arasında sert bir açı var. Merkür ile arasındaki bu sert açı özellikle iletişimde dikkatli olmamızı bize anlatıyor. Manipülatif tavırlar, biraz meydan okuyan, biraz e, karşımızdaki insana kafa tutan bir e, üslup içerisinde olabilir veya bize bu şekilde davranılabilir. E, i̇kili ilişkilerde, her türlü ikili ilişkide ve iletişimde e, tartışmalar, e, düşmanlıklar, e, nefret ve karşındakini e, ekarte etmek için kullanılan ve sarf edilen sözler ve karşımızdaki aslında zayıf karnından vurmak gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Ee, özellikle yıkıcı bir üslup takınmamakta ve zihnimizi çok fazla yormamakta, çok fazla kuşkulara, çok fazla şüphelere e, ölümcül bir kine e, girmemekte fayda var. Biraz zorlayıcı bir hafta aslında. Hafta içerisinde başlangıcımız rahat olsa da e, hafta ortası biraz zorlayıcı. Yani özellikle e, terazi bucağıne kadar uyum ve e, diplomasi ile elintili olsa da. Satürn ve Plüton'un yerginliği e, yap, yapmış olduğu kare açı e, ikili ilişkilerde biraz zorlayacağı benziyor bilhassa önce burçlara. Devam ettiğimiz zaman 28 Eylül'de ayın terazi burcuna geçişine şahitlik ediyoruz. Artık biraz daha işler yumuşuyor ve uyum arayışı içerisinde oluyoruz. E, bu süreç içerisinde e, hafta ortasındaki o Başak burcunun vermiş olduğu sorumluluk veya öncesinde Aslan burcunun vermiş olduğu bireyselliği üzerimizden atıyor ve ikili ilişkilerde uyumu nasıl yakalayabiliriz bunun üzerine kafa yoracağımız bir süreç başlayacak ve aynı gün içerisinde bir yeni ay bizleri karşılıyor terazi burcunun 5 derecesinde bir yeni ay gerçekleşiyor aslında bu haftanın gündemi terazi burcunda gerçekleşen yeni ay diyebilirim biliyorsunuz yeni aylar ayla güneşin birleşim kavuşum yapmış olduğu açılardır ve yenilikleri fresh ve taze gündemleri getirir beraberinde. Terazi burcundaki yeni ayda özellikle sonbahar ve kışa yaklaşırken iki ilişkileri nasıl bir yola koyabiliriz? İnsanlarla ilişkilerimizi nasıl idare edebiliriz? Burada diplomasi sanatını nasıl kullanabiliriz gibi gündemlerin Söz konusu olacağı bir yeni ay. Tabi burçlara ilişkin özellikle temsil etmiş olduğu evlerle alakalı farklı alanlara hitap edebilir. Ancak genel itibariyle budur. Dolayısıyla daha çok uyum içerisinde olacağımız uyum arayışı içerisinde olacağımız ikili ilişkileri yönetme ve devam ettirebilme yani sürdürebilme becerisini geliştirmek isteyeceğimiz. ve Bu hususta özellikle bir takım fedakarlıklarda bulunacağımız. Bunun yanı sıra kişisel bakımımız. E, estetik görüntümüz açısından da yenilikler arayışında olacağımız, belki saç modelimizi değiştireceğimiz, belki estetik operasyon geçireceğimiz, belki dişlerimizi yaptıracağımız artık gibi gibi gibi e, gündemlerde söz konusu olabilir. Özellikle terazi burcunda gerçekleşen yeni ay ile beraber bu tarz operasyonlar ve gündemler desteklenmekte arkadaşlar. Yani e, yeni bir stil oluşturmaktan tutun da dediğim gibi bir estetik operasyona kadar e, fiziksel görünüm, görünüşünüzü değiştirecek her türlü adım desteklenmekte bu sürece değerlendirebilirsiniz 28 Eylül itibariyle başlayan sürece ve 29 Eylül'de Venüs ve Jupiter arasında ve Güneş Uranüs arasında bir açı meydana gelecek bu açılarla beraber biraz daha destekleneceğiz yani hafta başı biraz keyifli başlarken hafta ortasına gerginlik ve hafta sonuna doğru tekrar biraz daha rahatlayacağımız bir süreç başlayacak. Özellikle yeni aylar insanlara, motiv insanlara yeni enerjiler, motivasyonlar getiriyor. Yeni kararlar her zaman insanları heyecanlandırır. Dolayısıyla ayı kapatırken aynı zamanda haftayı da kapatırken burada bizi heyecanlandıracak yeni adımlar ve yeni kararlar haftanın güzel bir şekilde sonlanmasına neden olacakları gibi gözükmekte. Venüs ve Jüpiter arasındaki bu iyicil açı ee, özellikle e, ikili ilişkilerde e, aşk ilişkilerinde şanslar ve kısmetler getirebilir hatta birden fazla kısmet getirebilir. Bunun yanı sıra maddi olarak beklentilerimiz varsa maddi beklentilerimizin e, belki de iki başlı olarak e, gelmesi, ekstra gelirlerin ortaya çıkması, beklediğimiz paraların gelmesi, ikili ilişkilerde çözüme ve uyuma kavuşabilmemiz gibi gündemleri ortaya çıkaracaktır. Güneş ve Uranüs arasındaki gerçekleşen açıda özellikle e, devletten, otoriteden, patronlardan aramış olduğumuz desteği hiç beklemediğimiz bir şekilde alabilmemiz de ilintilidir. Ve bunun yanı sıra daha keyifli, e, hayatı daha keyifli yaşamak adına. Çünkü biliyorsunuz Boğa Burcu da Venüs'ün ve Terazi Burcu da Venüs'ün e, Burcu'dur. Ve uyum ve güzellik ararlar her türlü ilişkilerde. E, dolayısıyla burada güzellik ve uyum aradığımız, hayatımızı güzelleştirmek ve uyum içerisinde insanlarla beraber yaşamak Için neler gerekli bu soruları sorduğumuz ve buna ilişkin özellikle kendimizden kıdem yaş tecrübe olarak e, yüksek kişilerden görmüş olacağımız desteklerle beraber süreci daha iyi yönetebilme becerisi elde edeceğimiz bir hafta olacaktır Genel itibariyle toparlayacak olursak biraz önce söylediğim gibi iletişim kanalları açısından haftaya şanslı başlıyoruz ve hafta ortasında biraz ikili ilişkilerde ve iletişim konularında gerilebiliyoruz veya oldukça manipülatif e, davranabiliyoruz. E, ama hafta sonuna doğru yeni aile ile beraber tazeleniyor ve ikili ilişkilerde uyum arayışı içerisine giriyoruz diye toparlayabiliriz. Şimdi e, burçlara ilişkin etkilerine e, kısaca değinelim. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 23 Eylül ve 29 Eylül haftası siz sevgili koç burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsedeceğim. Bu hafta özellikle terazi burcu gündemi oldukça aktif olduğu için sizin de gündeminiz ortaklıklar, açık düşmanlıklar, hukuksal meseleler ve ikili ilişkileriniz özellikle resmi ve ciddi ilişkileriniz yani evlilik veya herhangi bir ortaklık gibi. Burada özellikle hafta başında ikili ilişkilerle alakalı farklı bir ufuk, farklı bir Bakış açısı edinebileceğiniz ve uyumu yakalayabileceğiniz, aynı yaşam görüşü, aynı felsefeleri paylaştığınız düşünceniz ancak hafta ortasında gelecek beklentileri ve sorumluluklar noktasında bir takım zorluklar yaşayacağınız durumlar söz konusu olabilir. 28 Eylül'de gerçekleşen yeni aile ile beraber... Ee, özellikle yeni bir evlilik kararı yeni bir ortaklık kararı iki ilişkilerin yeni bir perspektif kazandırma ile ilgili gündemler söz konusu olabilir ve akabinde bu alanda ciddi desteklerde görmeye başlayacaksınız. Özellikle parasal anlamda bir ortaklığınız söz konusuysa ortağınızın desteği ile beraber e, hiç beklenmedik e, maddi artışlar ve maddi olanaklarda temin edebilirsiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 23-29 Eylül haftası siz sevgili boğa burçlarını nasıl etkiliyor bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu hafta özellikle terazi burçlarının teması oldukça ön planda ve terazi burcu sizin dost burcunuz. Dolayısıyla siz de bu alanda fazlasıyla etkileneceksiniz. Terazi burcu sizin haritanızda 6. elinizi yönetiyor. Dolayısıyla iş, iş ortamında özellikle uyum arayışı içerisinde olacağınız, hayatınıza güzel bir rutin kazandırma ihtiyacı içerisinde olacağınız ve daha sağlıklı olmak, daha organize olmak adına bir takım girişimlerde bulunacağınızı söyleyebilirim. Hafta ortasında bunlarla alakalı bir takım gerilmeler yaşayabilirsiniz. Uzaklardan gelen haberler, ekstra gelişen durumlar biraz can sıkıcı olabilir ama 28 Eylül'de gerçekleşen yeni ay ile beraber yeni bir iş, yeni bir iş rutini, yeni bir günlük rutin, Yeni bir sağlık düzeni veya beslenme düzeni gibi hayatınıza güzel alışkanlıklar getirecek konularda yenilikler deneyimleyebilirsiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 23-29 Eylül haftası siz sevgili ikizler burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Hafta başında özellikle yönetici gezegeniniz Merkür'ün terazi burcunda yapmış olduğu etkileşimler iletişim anlamında e, bilhassa yatırımlar ve riskli konularda siz destekliyor olacak. Bu alanda özellikle e, ortaklık teklifleri veya yeni fikirlerle karşılaşabilirsiniz ve hayatınıza e, yeni bir aşk da gelebilir veya çocuklarla Çocuklarınızla ilgili gündemleriniz sizi meşgul edeceğe benziyor sevgili ikizler hafta ortasında özellikle biraz keyifsiz hissedebileceğiniz, çok da fazla eğlenmek istemeyeceğiniz, biraz kendinizi e, melankolik hissedeceğiniz birkaç gün geçirebilirsiniz ancak 28 Eylül'de gerçekleşen yeni ay ile beraber artık nasıl hayatımı daha keyifli hale getirebilirim, nasıl daha e, heyecanlı bir hayat yaşayabilirim ve beni heyecanlandıran şeyler nelerdir? Özellikle bir hobi edinmek, e, belki e, yeni bir girişime başlamak, belki çocuklarınızla ilgilenmek, çocuklarınızla ilgili bir takım gündemler oluşturmak adına bu yeni ay oldukça şanslı ve bereketli olacağı benziyor. Yani hafta ortasına doğru hayatınızı daha keyifli hale nasıl getirebilirsiniz? Bunun üzerine kafa yoracak ve bu alanda özellikle desteklerle karşılaşabileceksiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen Burcu Yengeç olanlar. 23-29 Eylül haftası siz sevgili yengeç burçlarına neler getiriyor? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet sevgili yengeçler bu hafta özellikle... E, terazi burcunun e, oldukça hakim olduğu bir hafta diyebilirim ve bu da sizin dördüncü yerinizi yönetiyor. Hafta başında ailenizle alakalı ev alımı satımı ve gayrimenkul konularıyla alakalı oldukça şanslı ve fırsatlı bir süreç geçirirken hafta ortasında bir e, Biraz ister olarak sıkılacağınız, bunalacağınız, biraz kendinizi güvende hissetmeyeceğiniz ve bir takım ailevi sorunlarla karşılaşabileceğiniz gündemler söz konusu olabilir. Ancak 28 Eylül'de gerçekleşen yeni ay ile beraber özellikle yeni bir ev, yeni bir gayrimenkul alım satımı, ailevi ilişkilere yeni bir bakış açısı geliştirmek, bunun yanı sıra geçmiş meselelerinize karşı yeni bir durum oluşturmak adına, Tazeleneceksiniz, geçmişinizle barışacaksınız, ailenizle barışacaksınız ve belki de mekanla değişiklikler yapacaksınız. Dolayısıyla geçmişinizle barışacaksınız. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 23-29 Eylül haftası siz sevgili aslan burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsediyor olacağım. Bu hafta özellikle 3. evinizle ilgili fırsatlarla başlayacaksınız haftaya ve yeni iş görüşmeleri, yeni eğitim olanakları, yeni iletişim becerileri geliştirmenin konusunda oldukça şanslı bir haftaya giriş yapacaksınız sevgili aslanlar. Hafta ortasında özellikle yakın çevrenizdeki duymuş olduğunuz ufak tefek dedikodular, belki kardeşlerinizle ilgili, komşularınızla ilgili can sıkıcı gündemler biraz zihninizi meşgul edebilir ve hafta ortasında biraz keyifsiz hissedebilirsiniz. Ancak 28 Eylül'de gerçekleşen... Yeni aile ile beraber özellikle yakın çevre ilişkilerinizi geliştireceğiniz, yeni kontaklar kurabileceğiniz, kardeşlerinizin hayatında yaşanan yeni gelişmelere karşı heyecanlı tutumunuzu koruyabileceğiniz ve bunun yanı sıra belki kısa seyahat imkanları yakalayacağınız ve e, araba alımı satımı ile ilgili gündemler oluşturabileceğiniz yeniliklerin, yakın çevre ilişkilerinin düzenlendiği bir hafta sizi bekliyor olacak. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar 23-29 Eylül haftası siz sevgili Başak Burçları için ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsedeceğim. Sevgili Başaklar öncelikle bu hafta içerisinde terazi temalarının aktif olduğunu ve bir yeni ayımız olduğunu belirtmeliyim. Özellikle hafta başında Terazi burcunda bulunan Merkür ve Jüpiter arasındaki iyicil etkileşimler maddi olanaklarınızın artma imkanlarını ve paranızın bereketleneceğini belirtmekte. Tabii bunun yanı sıra harcamalarınız da artabilir. Özellikle keyfiniz için, e, seyahatleriniz için veyahut e, eğitimleriniz için kitap, seyahat e, alışverişleri de yapabilirsiniz. Alışverişleri de fazla abartmamakta fayda görüyorum. Hafta ortasında bütçe dengeniz ve kazançlarınızla ilgili bir takım zorluklar ve sorgulamalar yapsanız da hafta sonuna doğru 28 Eylül'de gerçekleşen yeni ay ile beraber Maddi olanaklarınızla alakalı yeni bir girişim başlatma ihtimaliniz artmakta. Oldukça iyicil etkiler söz konusu. E, maaşınıza zam gelebilir. Yeni bir işe girebilirsiniz. Ek bir gelir kapısı elde edebilirsiniz. Her ne olursa olsun kendinizi daha özgüvenli hissedeceğiniz ve biraz daha maddi olarak kazanımlarınızın artacağı hissiyatıyla e, aslında pozitif hissedeceğiniz bir süreç deneyimleyeceksiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 23-29 Eylül haftası siz sevgili terazi burçları için ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsedeceğim. Bu hafta özellikle burcunuzdaki gezegen dizilimleri oldukça dikkat çekiyor. Merkür'ün ve Venüs'ün burcunuzda konumlanması ve zaman zaman diğer gezegenlerle etkileşim içerisinde olması aslında sizin haftanızın olduğunu ve sizin gündeminizin diğer burçlara göre biraz daha fazla olacağını göstermekte. Özellikle hafta başında burcunuzda bulunan Merkür ve Yay burcundaki Jübiter arasındaki ince etkileşimle beraber İletişim olanakları, ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler ve kendinizi ifade etme anlamında oldukça şanslı hissedeceğiniz bir süreç göstermekte. Bunun yanı sıra yeni iş teklifleri, iş kontakları veya kardeşlerinizin hayatında yaşanan olumlu gelişmelerle beraber kendinizi daha pozitif hissedebilirsiniz. Hafta ortasında biraz daha gergin olacağınız, biraz daha kendi içinize kapanmak isteyeceğiniz, biraz daha ailevi meseleler ve geçmiş meselelerle ilgili gündemlerinizin, ortaya çıkacağı bir süreç olsa da hafta sonunda burcunuzda gerçekleşecek olan yeni ay ile beraber tamamen tazeleneceksiniz. Yeni hedefler, yeni hayaller, yeni durumlar ve yeni olaylar. Hayatınızla ilgili hemen hemen her alanda yeni kararlarla beraber diğer icil açılarla beraber yeni bir döneme başlıyorsunuz. Aslında havalar soğuyup sonbahar, kış moduna geçerken biz, siz de tazeleniyorsunuz. Her ne kadar Doğa kendini kapatsa da siz artık kendinizi açıyorsunuz. Ne istiyorum, nerede olmalıyım, ne yapmalıyım? Kariyerden tutun kişisel gelişiminize kadar her türlü alanda yeni kararlar, yeni fikirler, yeni olgular ve yeni e, girişimler e, hayatınıza çekmeye başlayacaksınız. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 23-29 Eylül haftası. Siz sevgili akrep burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsedeceğim. Bu hafta özellikle hafta başlangıcında geçmiş meselelerle ilgili içsel motivasyonunuzun yüksek olduğu ve manevi olarak huzurlu ve rahat hissettiğiniz bir başlangıç yapsanız da hafta ortasında biraz gizli düşmanlıklar, gizli kalmış konuların açığa çıkması dedikodular, bunun yanı sıra kendinizi huzursuz ve tedirgin hissetmeniz ve yer yer yaşadığınız uykusuzluk ve yorgunluklar biraz hafta ortasında sizi hırpalayabilir ancak hafta sonuna doğru 28 Eylül'de gerçekleşen yeni ay ile beraber artık geçmiş meselelere bir perde çekiyorsunuz daha çok kendi içinizi iç sesinizi iç sesinizi dinliyorsunuz ve daha huzurlu nasıl olabilirim kendimi dinlenmeye nasıl alabilirim gibi gündemlerini söz konusu olacağı için biraz kendinizi dinlendireceksiniz biraz yeniden ayağa kalkabilmek için Şarj edeceksiniz tabiri caizse kendinize ve bu alanda özellikle önemli sorgulamaları yapacağınız, önemli kararlar alacağınız ve geçmiş alışkanlıklarınız tabularınızdan aranacağınız bir kararlar evresiyle beraber haftayı kapatacaksınız. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim hoşça kalın. Merhaba sevgili yerler ve yükselen burcuya olanlar. 23-29 Eylül haftası siz sevgili ay burçlarına ne gibi etkiler getiriyor? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet sevgili aylar hafta başında özellikle arkadaşlıklarınız ve sosyal çevrenizle ilgili iyicil etkilerle donatılacaksınız bu süreçte özellikle e, network'ünüz oldukça size fayda getirecek iş anlamında olsun gelecek hayallerinizi gerçekleştirmek anlamında olsun çevrenizde ve sosyal çevrenizdeki kişilerden çok ciddi destekler görebileceksiniz. Hafta ortasında ise bir takım hayal kırıklıkları e, yüksek beklentilerin tam olarak karşılanamaması gibi gündemlerden dolayı birkaç günlük bir sıkıntılı süreç deneyimleyebilirsiniz. Ancak 28 Eylül'de gerçekleşen yeni aile ile beraber yeni bir vizyon, yeni bir e, kariyer hedefi Yeni bir e, hayal e, penceresi edineceksiniz. Bu süreçte özellikle belki geçmiş hayallerinizden, geçmiş beklentilerinizden aranacak ve uzaklaşacak. Kendinize yeni bir hedef e, tablosu çizeceksiniz. E, bilmiyorum ama artık e, yeni bir e, dediğim gibi hedefiniz olacak. Yeni bir beklentiniz olacak ve sosyal çevrenizi de kimin doğru kimin yanlış olduğunu fark edip elemeye geçebileceksiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar. ve Yükselen burcu oğlak olanlar 23-29 Eylül haftası siz sevgili oğlak burçlarına ne gibi etkiler getiriyor? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Ee, sevgili oğlaklar öncelikle ee, bu hafta terazi burcu ee, gezegen dizilimi ve hakimiyeti oldukça ön planda. Bu da sizin... Tepe noktanız yani kariyer evinizi etkilemekte. Özellikle haftanın ilk günlerinde kariyerinizle alakalı destekleyici özellikle otoriteden, patronlardan, baba figürlerinden ciddi destekler görebilirsiniz. Ancak hafta ortasına doğru yaşayacağınız geri dönüşler, olumsuz referanslar veya patronlarla veya aile büyükleriyle artık otorite olarak hayatınızda her kimi görüyorsanız bunlarla yaşamış olduğunuz bir takım gerginlikler Size geleceğe biraz umutsuz bakmak konusunda tetikleyebilir hafta ortasında. Ancak bunlar geçici süreçler. E, ta ki 28 Eylül'de gerçekleşen yeni aya kadar. 28 Eylül'de 10. evinizde yani terazi burcunda bir yeni ay karşılayacaksınız. Lütfen kusura bakmayın bu arada köpek seslerinden dolayı. Çünkü birkaç defa tekrarlıyorum ancak onları da tam olarak susturabilmem mümkün değil. Her şeyden tedirgin oluyorlar. Evet 28 Eylül'de gerçekleşen yeni ay tam tepe noktanızda yani 10. evinizde gerçekleşecek dolayısıyla yeni bir gelecek hayali yeni bir kariyer motivasyonu belki de aile büyükleri ve ebeveynlerle ilişkilerle alakalı yeni bir yol benimseyebilirsiniz bu süreçte. Özellikle iş arayışları, iş sonlandırma, yeni bir işe başlama ve bunun yanı sıra hayatınızla alakalı toplum önündeki statünüzü etkileyecek yeni kararlar alma evresinde olabilirsiniz. Dolayısıyla aslında geleceğinize yön ve şekil vermek adına yeni bir takım hayaller, hedefler ve girişimler içerisinde olacağı benziyorsunuz. Hafta sonuna doğru bu destekler Özellikle kariyer hayatınızda kendini göstermeye başlayacak sevgili oğlaklar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 23-29 Eylül haftası siz sevgili kova burçlarına ne gibi etkiler getiriyor? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Hafta başında özellikle 9. evinizde çok ciddi destekler var. Seyahat imkanları, yeni eğitim olanakları, yabancı dil öğrenme fırsatları yakalayabilirsiniz bu süreçte. Artık gündeminiz her neyse özellikle yurtdışı gündemleriyle alakalı destekleniyor olacaksınız. Bunun yanı sıra hafta ortasında uzaklardan gelen haberler, yakın çevre ilişkileri ve iletişim trafiği arasında ve e, vizyonunuz ve yaşam felsefenize ters gelecek bir takım haberler ve duyumlarla karşılaşabilirsiniz ve bunlar birkaç gün boyunca keyifsiz hissetmenizi sağlayabilir. Özellikle yakın çevre ilişkilerinde manipülatif tavırlardan kaçınmanıza fayda var. Bunun yanı sıra 28 Eylül'de gerçekleşecek olan yeni ay ile beraber, terazi burcunda yani 9. elinizde gerçekleşecek olan yeni ay ile beraber artık hayatınıza yeni bir yön veriyorsunuz. Kendi entelektüel kapasitenizi artırmak anlamında belki bir seyahat, belki bir eğitim, belki yeni bir lisans veya yüksek lisans eğitimi, belki de hiçbiri değilse bile artık Size daha çok hizmet edecek, sizi daha çok geliştirecek yeni bir bakış açısı edinmek anlamında yeni kararlar alacağınız bir yeni ay olacak. Ve gezegenler tarafından da bu yeni ay destekleniyor olacak. Oldukça güzel. Vizyonunuzu geliştireceğiniz, bakış açınızı geliştireceğiniz, daha bütünsel görmeye başlayacağınız bir perspektif elde edeceksiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 23-29 Eylül haftası siz sevgili balık burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet sevgili balıklar bu hafta özellikle 8. evinizin oldukça aktif olduğunu gözlemliyoruz. Bu da demek oluyor ki özellikle ortaklaşa paralar, bütçe dengeleri, eşin maddi durumu, sorumluluklar ve zor meselelerle alakalı bir takım gündemleriniz olacak. Özellikle psikolojik olarak da derinlemesi, derinlemesine bir bilinçaltı temizliği ile karşı karşıya olabilirsiniz. Bu süreçte özellikle derin psikolojik temalar ön planda olacağı gibi bunun yanı sıra Eşin maddi durumuyla alakalı bir takım bütçe dengesiyle alakalı hafta ortasına zorlanmalarla karşılaşabilirsiniz. Ancak 28 Eylül'de 8. evinizde meydana gelen yeni ay ile beraber özellikle belki eşin yeni bir işe girmesi, yeni bir ekstra gelirle alakalı durumlar, kredi alacak, verecek dengesi yeniden oluşturulabilir. Veya bunun yanı sıra yeni bir tedavi, yeni bir bakış açısı ve yeni bir zihinsel süreç içerisine girebilirsiniz. Bunlar vereceğiniz kararlarla beraber başkalarının sorumlulukları ve başkalarının hayatlarının üzerinizdeki etkisini hafifletecek süreçlerdir ve desteklenecektir gezegenler tarafından. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Ee, kanalıma eğer beğeniyorsanız ve haftalık olarak düzenli Hemen hemen 2-3 defa hazırlamış olduğum videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açarsanız ve aşağıda yeni video fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler instagramdan opikusastroloji hesabımı takip edip dm yoluyla ulaşabilecekleri gibi evrenselkadimbilgi.gmail.com adresine de e posta gönderebilirler. Her birinize mutlu bir hafta diliyorum. Yeni ay hepimize taze enerjiler güzel enerjilerle gelsin ve kışa sıkı bir şekilde hazır olalım istiyorum arkadaşlar hoşça kalın